Bugün 20 Ocak 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Aslan burcunda ilerleyen ay güne canlı ve cesur enerjiler veriyor ay sabah 11-15 yay burcundaki Mars'a yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek güne enerjik başlayabilir daha dürtüsel ve sabırsız davranma eğiliminde olabiliriz çevremizde iletişim kurmak sosyal bağlantılar geliştirmek bizim için önemli olabilir İrade ve motivasyonumuzun da yüksek olması belirli hedeflere odaklanmamıza yardım edebilir Sosyal ilişkilerimizden destek alabilir, kendimizi güçlü ve güvende hissetmeye öncelik verebiliriz. Yeni girişimlerde cesur ve hevesli olabiliriz. Ancak gereksiz riskler de alabiliriz. Kendi inanç ve düşüncelerimizde ısrarcı ve fanatik davranmamız mümkün. Abartılı tutumlar, maddi manevi aşırılıklara yol açabilir. Daha dengeli ve sakin davranmamakta fayda var. Ay 17.02'de Başak Burcu'na geçecek ve daha pratik ve titiz enerjiler vermeye başlayacak. Akşam saatlerinde duygusal karmaşadan uzak durup günlük işlerimiz ve planlarımıza odaklanabiliriz Güneş bugün oğlak burcundan ayrılıp kova burcuna geçecek gelecek hedeflerimiz ekip çalışmaları toplumsal ve evrensel konular özgürlükler arkadaşlarımız bilim teknoloji reformlar değişimler kova burcu tarafından temsil edilir önümüzdeki bir ay tüm bu kavramlar güneş tarafından daha fazla aydınlatılacak ve ön plana çıkabilir